Ah İsa ya bir felçli getirildi İsa felçliğe verdi güzel haber Oğlum sevin günahların af oldu Bu kim ki günahı affedebilir Oğlum sevin günahların af oldu kim ki günahı affedebilir bazlar banazlar bunu duydular Allaha küfür ediyor dediler ne cüretle af oldun diye bilir bu kim ki günahı affedebilir ne cüretle af oldun diye kim ki günahı affedemez Çüncelerini İsa kavradı O banaz yobazları azarladı Af yetkisi olduğunu söyledi Bu kim ki günahı affedebilir Af yetkisi olduğunu söyledi kim ki günahı affedebilir Ervanım şah seslendi felçli cana Kalk yatağını topla git evine Kalktı ve gitti sevine sevine Bu kim ki günahı affedebilir? Kalktı ve gitti sevine sevine ki günahı affedebilir